Ankara CBL İstanbul arasında gerçekleşen All Star karşılaşmasında karşılaşmanın en değerli oyuncusu Sinan Eyt oldu. Biz de şimdi Sinan ile birlikte röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle performansınızdan ötürü tebrik ediyorum. Zaten biz sizi en yakından Türk Traktör takımında izleme fırsatını yakaladık ve orada da yine takımın en önemli oyuncusuydunuz. Bugün bu etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle gerçekten zaten CBL Ankara olarak... Yani çok güzel bir organizasyon. Ben hep söylüyorum, daha önce röportajlarımda da söyledim. Ciddi anlamda çok keyifli bir organizasyon. Ki buna All-Star'da eklenince yani mükemmel oldu bence. Smaç yarışması, üçlük yarışması, İstanbul'la oynadığımız All-Star karşılaşması gerçekten çok keyifliydi. Maçta çok bir onlar öne geçti, bir biz öne geçtik. geldik mutluyuz. Ben de en değerli oyuncu olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz Hadi. yorumlarınız için. Hadi. Sevgili izleyenler Sinan ile birlikte CBL Ankara ile CBL İstanbul arasında gerçekleşen mücadeleyi değerlendirdik. Yarın CBL Ankara'nın kaldığı yerden devam edeceğiz.